Bizden istenen şey, 8 bölü 18'den 5 bölü 18'i çıkarmamız ve sonucu sadeleştirmemiz. Zaten kesirleri çıkarmakla toplamak birbirine çok benzer işlemler. Eğer iki payda da aynı ise, bu iki sayı arasındaki farkın paydası da aynı olur. Yani bu soruda sonucun paydası 18 ve payda 2 pay arasındaki farka eşit. Bu durumda 8 eksi 5, 3 olduğundan cevabımız 3 bölü 18. Ama kesrin iki tarafı da, yani payı da paydası da, 3'e bölünebildiği için sadeleştirebiliriz. İki tarafı da 3'e bölersek, 3 bölü 1, 1. 18 bölü 3 de 6'ya eşit olur. Yani cevabımız 1 bölü 6. Şimdi bunu görselleştirelim. 18 tane parça çizersek, bu yönde 6 satır çiziyorum. Daha sonra bu satırları 3 sütunla bölüyorum. Sonuç olarak elimizde 18 parça var. 8 bölü 18 bu bölgeye denk gelir. Şimdi yapmak istediğimiz şey 5 tane parçayı çıkarmak. Peki elimizde ne kaldı? 18 parçadan 3'ü kaldı. Bu 3 parçayı tek bir parça olarak düşünelim. Peki bu üçlü parçalardan kaç tane var? Bir tanesini zaten biliyoruz. O zaman diğer üçlü gruplara bakalım. Gördüğümüz gibi her satırda 3 parça var. Yani elimizde 6 tane üçlü grup var. Özetlersek başta 18 parça vardı ve biz bunları üçlü gruplara ayırdık. Yani 6 tane üçlü grup elde ettik. İlk oluşturduğumuz üçlü grup bu 6 taneden biri olduğundan 3 bölü 18 eşittir 1 bölü 6.